yine APS'i olacak ellerinde, önceki round'tan kalan yine hafif böyle one way smoke pozisyondalar, B'ye bitireceğiz direkt B'ye geldik, zaten birkaç kaç tur B'de istediğimiz çıkarıyoruz direkt smoke'ları kullandık, içine. short'ta yine Joel bir kez aynı pozisyon, Zantarist'ten enter geldi Rusty backside'da, orada Zantarist'ten base shot geliyor, 3'e 5 pozisyon artık dragon <gülüyor> bir takas almış olmalı